Bismillahirrahmanirrahim. Perde konusunda yanlış bilgilendiren arkadaş için diyor ki perdeyi herkes açamaz. Küfre girmeden perde açılabilir. Nasıl? Nasıl? Burada izah ediyorum. Benim kanalımda küfre girmeden perde açılabilir. Küfre girerek de perde açılabilir. Yani iki yolla perde açılabilir gözdeki perde. Bir küfre girerek perde açılabilir. İçincisi küfre girmeden perde açılabilir. Küfre girerek perde açılmanın bir zararı var mı? Eğer bir kafirse, münafıksa onun hiçbir kaybı olmayacaktır. Onun için Hiçbir şey daha yok. Peki, e, iddiasına göre takvah sahibi olması gerekir. Yok, takvah sahibine gerek yok. Allah bütün delillerini herkese gösterebilir. Ama herkesi gösterse bile onlar bütün delilleri görse de onlar inanmaz. Bu delillere rağmen zannederler ki Artık ben yandım, bittim. Allah affetmez. Ve eski yaptıkları şirke geri dönemler. Kalp gözü e, dedikleri şey aslında fiziksel bir perdedir. Bu fiziksel perdeyi put kırma metoduyla ya da e, Kur'an e, sahih hadislerinin denesi olarak ispatıyla bu belirleniyor küfre girmenden perde konuşun fide hiçbir riske girmeye atabilirsiniz ya da put kırma metodunu küfre girerek de açabilirsiniz küfre girerek açtığınız zaman küfür küfür yolundan sonra tövbe ederseniz Allah'ın tövbe tövbe ter, o, o tövbe iyi kapılarını Kapatmadan göreceksiniz. Eğer bir kafirseniz ya da münafıksınız, küfre girseniz ne olur? Girmeseniz olur? Gittiğiniz yer zaten cehennem. Diyor ki, büyü ve bu perde tekrar kapatılacakmış. Yok. Bir insan perde olmadan en fazla 3 gün yapabiliyor. Çünkü gördükleri şeye, gerçeklere kalp ancak 3 gün dayanabilir dördüncü'nün dayanamaz. Onun için yok e, çalışarak yapılacakmış vesaire. Çalışmaya gerek yok. Ama e, madem öyle çalışmadan gelecek e, ondan sonra hiçbir şey yapamayacak mı? Yapmazsan o zaman perde kapanacak. Bir daha Allah seni kendi haline bırakır, git tuttuğun eski yolda. Nursuz yoluna gönderir. Nur ne demek? Nur doğru ya yanlışı. Yani kafirle Müslüman'ın ayırt eden ışıktır. Yoldur. Yani nasıl bir ışık güneşle günün yolu bulabiliyorsak bunun da bunun gibi şeydir. Bunu İsmin değiştirecek söyleyeceğim. Kerem Sönder Beyefendi. Efendi demek değil. Peygamberimiz şöyle diyor. Bana efendi demeyin. Efendi sadece Allah'tır. Şimdi okuyorsun efendi çok. Bir çiçek olmamıza rağmen yok efendi mesajın perde açıldığı zaman şunu da görüyoruz. Değil. Perde açıldığı zaman ne görüyorsunuz? Onu söyleyin de açıldığı zaman Esrar-ı içeri insanlar farklı ee, görür. bir şeyleri, ışıkları, renkleri. Daha canlı, daha farklı. Bunun anlatımı da doğru değil. Çünkü özenti olmasam bir tane alan bu iğnesini, haşhaş bir ama devamlı almak isteyecektir. Sigaranın zararlarını biliyorsunuz. Sigara içen insan bırakamıyor. Anlatamazsaların esrar, eroin, nesne, haşaşa susamıyor, o şeyleri içtiği zaman yediği zaman iğneyle renkleri farklı görür. O halde içmek değil, içmemek gerekir. Ama putkırma metodundan gidecek, gidilecek yolu belirleyecek için kafir ya da münafığın küfre girerek de ya da küfre girmeden bu yolu takip etmesi gerekir. Küfre girmeden perde açıldığı zaman diğer şüphe duyulabilecek ayet ve sahih açıklamalarını izlememiz gerekir. Burada e, zannedildiği gibi sadece takla sahiplerine <gülüyor> küfre, küfre kü kü kü perde takla sahiplerine e, perde açılmaz. Herkese bu yol açık. Neden açmış Allah? Çünkü bile bile göre göre göre göre göre göre, göre canın cehenneme girecekse girsin. Girmeyecekse ona göre girmez. Allah hepimizi cennete girme almamız işin. Ama hala siz tereddüt ediyorsanız ben ne yapabilirim? Nur başka bir türlü anlatacak olursak şöyle. Ya da perde. Perde iki türlü oluşur. Ya nefisten oluşur ya da Allah'tan dolayı oluşur. Hiç olmasaydı iyi şeyler görmezdik. Onun için Allah üç gün perdesiz yaptı. Üç günden sonra hemen perde iniyorum. O zaman Allah'tan dolayı mı, nefisten mi dolayı olduğunu nerede anlayacağız? Nefisten dolayı olursa onların kaptıkları, onlardan kaybolup gelince onlar ne yapacak? Bunalacak. Perdesi olan insanlar bunalır. Peki Allah'tan dolayı oluşan perdelere ne olur? Biz Allah'tan uzak olduğumuz için gözümüzde perde oluşur Allah'tan dolayı ve uzak olduğumuz için hoş hoş bir şekilde ağlarız. O zaman perdesiz, onun gözlerinde perde vardı. Birkaç ay sonra dedi ki, onu ya çekilmez şey makar sözüne olmadı perdesi neden böyle diyor? Onu şu anda birey Ama perdesiz insan yoktur. Olsaydı, olsaydı hiç doğru olmazdı. Melekleri, cinleri vs. her şeyi görüldük. O zaman da gerek olmazdı. Dediğim gibi terem Sönder kopyala yapıştır oradan aldığını oraya yapıyor. Oradan aldığını oraya yapıyor. Benim bu çocuklarımı putkırma metodunu ve küfrü girmeden perde açılabilir miyiz filmi izlediğiniz zaman bu metodu Hiçbir yerde göremeyeceksiniz. Bulamayacaksınız. Ben seyirciler fazlasın, Ne kadar insan seyirci davasında değilim. İsterseniz isterseniz ben tabii yaptım mı? Yaptım. Bitti. Benim gönlüm bitti. Kalın sağlıcakla.